Otogaz TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün piyasada harika bir LPG kiti olan BRC Comfort ürününden bahsedeceğiz. Kitin özelliklerini anlatacağız. BRC Comfort kiti hakkında aklınıza takılan tüm soruları ve merak ettiklerinizi videonun yorum kısmından bize ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Yapılacak doğru ayar ve doğru montaj ile kullanıcılarına sorunsuz sürüş keyfi yaşatan BRC Comfort LPG kiti. Özellikle taksilerde ve piyasada bulunan binek kupon araçlarda da tercih edilen ürün BRC'nin yıllardır sahip olduğu bilgi birikimini aktardığı en yeni ve en uygun fiyatlı dönüşüm kitidir. 4 silindirli araçlarda tıpkı benzinde olduğu gibi performans sağlamaktadır. Aracın benzin verilerini birebir okuyabilmekte ve LPG sisteminde bu verilerle birlikte çalışmasını sağlamaktadır. Kalibrasyon programının sağladığı kolaylıklar ile aracın her devirde hava ve yakıt oranına uygun LPG sisteminde de ayar yapabilme imkanı sunar. Şimdi BRC Comfort LPG kitinin içerisinden neler çıkıyor? İçerisindeki LPG ekipmanlarını tanıtalım. BRC Comfort LPG kitinin içerisinde elektronik kontrol ünitesi BRC İtalya fabrikasının R&D bölümünde özel olarak özenle geliştirilmiş ve BRC tesislerinde üretilip test edilmiştir. Kompakt elektronik dizaynı ve kullanılan yüksek teknoloji sayesinde ebatları küçültülmüş ve kontrolüze artırılmıştır. En hassas ayarları yapabilme ve aracın gerçek zamanlı parametrelerini kontrol edebilme imkanı sağlar. Bu sayede performansına ödün vermeden yakıt tasarrufu yapmaya olanak sağlar. Daha önceki LPG elektronik kontrol ünitelerindeki modellerinde elektronik kontrol ünitesi daha fazla yer kaplamaktadır ancak BRC LPG komfort kiti ile elektronik kontrol ünitesi daha küçük bir tasarıma sahip olmuştur arkadaşlar. Bu durumda araçlarda dar bir ortamda montaj yaptığımız durumlarda özellikle çok daha kolay montaj yapımına imkanı sağlıyor. Enjektörlerimiz. Enjektörlerimizde artık e, gemini enjektörler kullanılıyor. 1.75 ohm ultra düşük direnç değerine sahip gemini enjektörleri 40 dereceden artı 120 dereceye kadar aynı performansı sunmaktadır. Aracın benzin enjektörleriyle birebir aynı prensipte çalışması araçta performansı korur bu da 4 silindirli yüksek beygilli araçlarda derece konfor kitini rahatlıkla uygulama yapabilme imkanı sağlıyor arkadaşlar. Regülatörümüz kompakt olarak tasarlanan regülatörler elektrovalf ile e, akıple olması sayesinde kolay montaj imkanı sağlar. Önceki kit modellerinde elektrovalf regülatör ile akıple değildi ve ayrı bir yere montaj yapılıyordu. Hem zaman kaybı yaratıyor hem de araca uygun ayrı bir montaj yeri aranıyordu. Bu uygulama ile birlikte hem görüntü ilini ortadan kaldırıyor. Hem de daha kısa sürede kolay montaj imkanı sağlanıyor. Her kullanıcının sürüş stiline uygun ve araç tipine uyumlu bir e, regülatör modeli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Her sürüş koşulunda aynı performansı kesintisi olarak aktarır. Sürüş kalitesinden ödün vermemeyi sağlamaktadır. BRC Comfort kitindeki e, önemli parçaları tanıdık. E, kitimiz yeni gelişen kitle e, gayet uyumlu. Araçlarda herhangi bir problem kesinlikle yaşanmamaktadır. BRC Comfort montaj yaptırıp sorun muhakkak ya LPG ayarında ya da montajda yanlışlıklar söz konusu olabilir. Bu nedenle aracınızı güvenilir servislerde montajını rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamadan uzun kilometreler boyunca sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. 3 otogaz mühendisi olarak Berecek Komfort kitini sıfır ve ikinci model ikinci el araçlarda rahatlıkla uygulama gerçekleştirebiliyoruz. Berecek Komfort kiti yeni bir kit olmasına rağmen binlerce kez uygulamasını gerçekleştirdik ve araçlarda araç sahiplerinden iyi dönüşler aldık. Tasarruf oranı daima 4 silindirli araçlarda %45'in üzerinde yine kullanıma dayalı diğer tasarruf ve e, kullanım koşullarına uyum sağlandığında daha yüksek tasarruf oranlarına da varılabilmekte arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Videolarımız e, tamamıyla tasarruflu bir sürüş yaşatmak için sizlere aktarıyoruz arkadaşlar. Doğru LPG montajı ve doğru LPG ayarı yapıldığında araç Araçlarımızla, aile dostlarımızla rahatlıkla kullanabilir uzun kilometreler sorunsuzca araçların keyfini çıkartabiliriz arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Sorularınızı videonun yorum kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz. Hoşçakalın.